Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Petro ofisi sosyallik uygulamasında 14. haftaya girdik Şimdi sizlerle 14. haftanın kadro oluşturalım Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım Hemen kadroya giriyoruz Önceki haftanın kadrosunu sildik Dizilişimiz bu şekilde 3-4-3 şeklinde diziliyoruz Fiksürümüze bakalım Bu hafta Fenerbahçe Gençler Birliği, Malatya Spor, Siva Spor, Ankara, Küçük Göztepe, Galatasaray, Alanya Spor, Konya Spor, Gaziantep, Antalya Spor, Trabzon Spor, Deniz Spor, Medbar Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, Kayserispor, Çaykur, Rizespor maçları var her zaman olduğu gibi yine 2 3 takım belirleyip onları üzerinden üzerinden kadro şekillendireceğiz. Bu hafta da Fenerbahçe'yi seçerim. Trabzon'u seçelim bir de Beşiktaş seçelim. Bir pardon. Başakşehir seçelim. İlk önce Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe'de Vedat Murić forvet. Ortası Max Kruse ve Keijo Torres. Defansı Serdar'ı seçelim seçtiğimiz oyuncular bu şekilde Şimdi Başakşehir'den seçelim Başakşehir'de sürekli oynayan forvetler Bu hafta Oynayamayacak gibi Orta sağdan biz şey alalım Yine kim vardı? İrfancan, Can Defensa, Klişi Ve seçtik Başakşehir'den seçtiğimiz oyuncular da bu şekilde sürekli oynayan, puan getiren oyuncuları seçin arkadaşlar oynamayan oyuncudan puan gelmez şimdi Trabzon'dan seçelim Sirloat forback'te ki bir de kaleci Uğurcan'ı seçelim buraya da puana göre bir sırlama yapacağım tüm futbolcular deyip tüm takımlar deyip, pardon en yüksek puanı getiren oyuncu koyacağım burada da bırakılmaz var O yüzden Burak Yılmaz'ı koyduk 4.750.000 euro bütçemiz var daha onu da tekrar şu puana göre en yüksek puanı getiren futbolculara göre tisi koyalım yerleştirelim bakalım bütçemiz yetecekse tabi 10 puan getirmiş burada kaleciler burada Gökhan Gönüllü var 13 puan getirmiş Mona Bütçemiz yetecek mi? Bütçemiz yetmiyor. Burada ortasına Kampus var. Mesela Canva Kampus. Onu seçemiyoruz. Burada bütçe yetmiyor. Şurada Bakasitası var. Bakasitası seçelim. Evet kadromuz bu şekilde olsun. Kaptanlığı Vedat Moriç. 2 milyon 250 bin euro'da açıkçemiz var ama bu şekilde yaptık kadroyu. Umarım faydası olur, ödül getirir. Hmm, Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki hafta yeni videoyla görüşmek üzere. Herkese bay bay